Günaydınlar. Bugün 5 Eylül pazartesi. Sevgili küçük kardeşim bizi şereflendirdi ilk defa. Onunla beraber kahvaltı ediyoruz. Ya, Fakat Suki ve Dogi hayvanlarım gittiği için bugün çok güzel uyudum. <gülüyor> i̇şte gün böyle başladı. Kahvaltıyla. Kaşar peyniri bu Andacım. Ben telli peynirlen normal peyniri seviyorum. Telli peynir yarın alacağız. Bu Erzincan tulumunu seviyor. <gülüyor> Şu anda üçlü koltuğu dededen boşaltmışız, kapmışız. Bütün yaz oturup bacak salladığı koltukta kahve keyfi başlıyor. Torunum bana lokum da almış, kahvesini de yapmış. Böyle bir güzellik. Yaşadığım için çok mutluyum. Güneş kremi sürdün değil mi? Hı hı. Güneş kreminin önemini açıklar mısın? Güneş kremi. benim cildim çok hassas olduğu için mutlaka doktor tavsiyesiyle yaz-kış güneş kremi kullanıyorum. Çünkü cildim güneşten çok etkileniyor ve kaşıntı oluyor. <gülüyor> Kara kızım aldı bu mayoyu bana. Kendimi çok daha rahat hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> How good en çok tercih ettiğimiz gıdıcılardan birindeyiz. Puanın kaç? Puanım 4.5. 5 üzerinden. <gülüyor> Cause that's just freaking weird Promise that you'll stay here You and I get late Till the end of time But girl Don't you worry about me It ain't new to me Feeling this lonely But girl Don't you worry baby bir günümüz böyle geçti rüzgar esti çeşmeyi gezdik marinayı gezdik Herkese iyi geceler. Tatlı rüyalar.